Herkese yeniden merhabalar. Şimdi bebeğimize bandana yapacağız. Ee, yeni doğduğunda e, lovusa takımıyla beraber bir de bandana takımı olacak. Ee, ben bir de bere aldım. Bereyi de süsleyeceğim. Ama onun için gülüm kalmadı. Onu farklı şekilde de süsleyebilirim. Sonuçta burada daha e, karanfilim var, ortancam falan var. Bunu nasıl yaptığımıza gelelim. İlk önce şu kısım, e, şu kısmın altına, yani tam kafasının e, altına şöyle bir keçe kestim. Yani başına e, takıldığında e, güller rahatsız etmemesi adına. Mesela bunu böyle koyacağım. Şunu da şu şekilde lastiği keçeye yapıştıracağım. Yapıştırdığımızda yapıştırdığımızda şu şekilde ölçeceğiz. Burasının 20 cm olması lazım. Hemen hemen 20 cm'e tekabül ediyor. Şimdi bunu yapıştıracağız. Zaten şurada da ben işaretlemişim görüyorsunuz. Yani daha önceden böyle işaretlerseniz e, lastiğin bitiş yerini daha kolay olacaktır sizin için. Tam ortalı bir şekilde buraya yapıştırıyoruz. Keçeyi daha uzun da yapabilirsiniz ama lastiğin elastikiyetini azaltır. O yüzden ben tercih etmiyorum açıkçası. Hem böyle keçe kullanmanız, lastiği de ekonomik kullanmanıza sebep oluyor. Evet, şimdi bunu da... Şöyle aldık. Hmm. Bu şekilde yaptık. mümkün olduğunca sık bir şekilde e, yapıştıracağım. Şöyle. Aslında bunları yapıştırmakta da kararsızım çünkü çocuğun başını rahatsız edebilir. Bir bakalım şöyle. Ben şunun şu kısmındaki sert yerini aldım. Ama yine de çok fazla e, batmasını istemiyorum Bir de şunları şu minikleri koyacağım bu şekilde bir batanamız olmuş olacak ortalı bir şekilde. Sıtıracağız. Mesela çok endişe edersek, çocuğun başını rahatsız eder mi diye şunun altına da bir keçe kesip koyabiliriz. Mesela böyle ayrılırsa eğer şuraya ikisinin birleştiği noktaya birazcık silikon sıkıp yapıştırabilirsiniz. En azından hani ona bir ayrılma söz konusu olmayacak teşekkür yani şöyle e, yaprak yaprakları birbirine çıkarsa, hani bir daha bir daha bulacağız. Bu da var mı? Bu da Burada keçeyi birazcık şuradan kırpacağım. Anlanımız bu şekilde oldu. İsterseniz buraya farklı ayrıntılar da yapabilirsiniz. Ben çok ıı, cafcaflı bir şey olmasını istemiyorum. Zaten yeterince iddialı bir şey oldu. Hatta şurasına keçe keseceğim. Çünkü birazcık şey geldi elime. Sert geldi. İstediğiniz kadar geceyle yumuşatabilirsiniz. Hatta arasından isterseniz beyla falan da koyabilirsiniz çok rahatsız etmemesi için. Çünkü gerçekten hani sert oluyor ve rahatsız edebilir bebeği. Benim bandanası da bu şekildeydi. Ee, gayet hoş, güzel bir bandana oldu. Siz de bu şekilde e, aldığınız çiçeklerle böyle e, takımlar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Sadece malzeme parası vererek bunları yapabilirsiniz. Ben bu kadarını bile beceremem diyorsanız, Instagram'da satışım mevcut. İsterseniz oradan da yardımcı olabilirim. Bu videoda bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bana destek olmak adına. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.